Değerli arkadaşlar yeni bir bölümden herkese selamlar. Ben astrolog ve kişisel gelişim uzmanı aynı zamanda yaşam koçu Arif Aydın. Bugün sizlere Satürn'ün 7. evdeki etkilerinden bahsedeceğim. Ve bu 7. evdeki etkiler daha çok biliyorsunuz evlilik, ilişkiler ve ortaklıklar alanında. Bir süredir Satürn'ün derinliklerine inmeye devam ediyorduk. Bugün artık Deskendant derecesi olan 7. eve Gelin hep birlikte derinlemesine inelim. Evet arkadaşlar yeni bir bölümden herkese selamlar. Bu bölümde 7. evi anlatacağız. 7. ev neydi? Evliliklerdi. Ve Satürn bildiğiniz gibi daraltıyordu, sınavlardan geçiriyordu ve bizi oralarda yokluk testlerine tabi tutuyordu. Ve şu dönemde de bildiğiniz gibi Satürn'ü 7. evde olanlar hangi burçlar? Yükselen aslanlar. Yükselen aslanların satürn 7. evlerinden transit yapıyor ve bu dönem itibariyle transit satürn 7. evden geçerken sizi zaten daraltıyor ve bizde burada ne anlatıyoruz zaten transit satürn etkilerini anlatıyoruz. ve Zaten natalınızdaki satürnün nerede olduğu o çok önemli. Neden? Çünkü o zaten sizin hayatınızın o halanı zaten hep sürekli daraltacaktır. Gerçi güzel etkileri aldığı zaman da size idrak kapasitenizde önemli şeyler yapacaktır. Arkadaşlar bildiğiniz gibi 1, 2, 3, 4, 5 dedik, 6 dedik, sağlık dedik, 6, 7'ye geldik. 7. evde arkadaşlar neydi 7. ev? İlişkiler, ilişkiler de değil. Bir yıldan uzun süreli beraberlikler, evlilikler. Evlilikler deyince ortaklıklar. Bu da yine Satürn'ün, pardon 7. evin konuları arasında. Ve bildiğiniz gibi arkadaşlar... Diğer evlerdeki transitler gibi bu pozisyonda da aynı anda değişik seviyelerde kendine gösteriyor. Ee, ve bu dönemde özellikle iş ortaklıkları yani 6. evden başlayıp 7. evine bize giriyor. Yani 6'da çalışmayla başlıyor. 7. evinizde niye dönüşüyor? Ortaklığa dönüşüyor. Ve oradan da 8. evine girdiğinde de arkadaşlar bu işleri maddi olarak pekiştirmiş oluyorsunuz. Ve ortağınızdan da para kazanma eylemi içerisine giriyorsunuz. Bu 7. ve iş ortaklıkları olarak bakarsanız. Burada arkadaşlar 7. evde çok daha ciddiye alınan durumlar var. Çünkü neden yani 7. evdeki etkiler 8'e geçiyor ve 8'de sorumluluk daha fazla artıyor. Ve burada arkadaşlar birçok kişinin odağında genellikle kişinin öncelikli ve kişisel ilişkisi veya evliliğinde olan durumlar ortaya çıkıyor. Şimdi aslında bu yedinci evi tek bir bölüm yapmamak lazım. İki, iki bölüm filan yapmak lazım. Ama şu anda arkadaşlar yaptığımız bu videoların yeterince izlenmediği kanaatim var. Paylaşmıyorsunuz belki izleyenler. Yani biraz bu yedinci eve kadar geldikten sonra bu Satürn meselesini artık bir arada verebilirim. Ama beğenilirse, izlenirse devamda da gelebilir. Artık bu kısmının topu size atıyorum. Ve 7. evde arkadaşlar Satürn alçalan burcu geçip ufuk çizgisi üzerinde çeyrek devrine başladığı zaman kişinin ilişki ihtiyaçları, kısıtlamaları ve görevleri hakkında farkındalıklar gelişir ve bu dönem aynı zamanda kişinin daha geniş bir toplum sahnesine ve sosyal katılıma girişini de belirleyen bir unsur haline geliyor. Eğer kişi herhangi önemli bir ilişkiyi hak gibi görüyorsa, garantiye yani garanti altına almak istiyorsa, belli bir ilişkide ihtiyaçlarının karşılanmadığını düşünüyorsa, bu durumla gerçekçi olarak ilgilenme zamanıdır. Çünkü o konuyla alakalı yüzleşme durumuyla karşı karşıyadır. Satürn'ün natal venüsü arkadaşlar transiti vardır. Yani Satürn Natal Venüs'ünüze transit yaptığı zaman orada aşkla ilgili, sevgiyle alakalı konuları ne yapıyor? Kısıtlıyor, zevk alamaz hale getiriyor. İşte aynı şekilde Venüs'e Venüs'e sarmış bir Satürn ne hissettiriyorsa 7. eve bir Satürn geldiği zaman da orada sizin sevgi hissedememenize, ilişkilerden keyif alamamanıza neden olabilir. Transit yaptığı ev konumunun simgelediği yaşam alanı ile ilgili ne varsa Satürn sizi ayaklarınıza yere basar haline getirir. Ve 7. evde genel yaşam tarzınız ve kimliğiniz üzerinde çok etkili olan ilişkilerinize sağlam ve iyi belirlenmiş bir yaklaşım oluşturmaya ve çalışmanız gereken noktaya sizi getiriyor. Satürn alçalarınıza yani deskenland diyoruz biz. İçinizde beni şu ana kadar izliyorsanız zaten belli bir ölçüde e, astrolojilerini anlıyorsunuz demektir. Alçalarınıza kavuşum yaparken aynı zamanda yükseleninize de karşıt açı yapıyor. Neden? Yükselenin tam karşısında. Yükselen birinci ev. Karşıda yedinci ev var. Yedinci evden karşıt yapınca ne oluyor? Birinci eve karşıt yapıyor. Orada ne var? Sizin benliğiniz var, yükseleniniz var, güdümlenerek ürettiğiniz enerji var. İşte eğer bir ilişkinizde veya evliliğinizden beklentiniz çok fazla ise veya sizin için önemli olan konularda artık işlemediğini hissediyorsanız o zaman bu gerçeklerle objektif olarak yüzleşmeniz gerekiyor. Neden? Çünkü sizin oradaki e, evliliğinizdeki durum, ihtiyaçlar kişiliğinizi karşılamıyor demektir. Ve bu oradaki kişiliğinizi karşılamayınca siz e, oradan beslenemediğinizi fark edeceksiniz. Ve mesela ben ne dedim bu şeyin başında? Şu anda dedim yükselen aslanların yedinci evine denk geliyor. E şimdi yükselen aslanın zaten hayat sınavı ne? Gurur, kibir. Ben diyecek. Şaşalı bir hayat isteyecek. Gezmek, tozmak isteyecek. Dünyalık isteyecek. Janjanlı şeyler isteyecek. Kimden isteyecek? Kocasından isteyecek. Karısından isteyecek. Yoksa ne olacak? Gururdan, kibirden sınav gelecek. Dolayısıyla da o Satürn Mart ayında oradan çıktığında, 23 Mart'ta oradan çıktığında nereye geçecek biliyor musun? 8. eve geçecek. Ve Satürn senin 8. evine geçtiğinde yükselen aslan, orada balık var, seni hepten patlatacak. Seni o egona böyle pıs diye iğneyi bir batıracak böyle bir patlayacaksın. Kötü olacaksın. O partnerini kaybettiğine üzüleceksin. Pişmanlar olacaksın. Ama gurur, kibirden dolayı arayamayacaksın, soramayacaksın. Kötü olacaksın. Ve bazıları intihar noktasına kadar gidecekler. Bak bunu söylüyorum size. Ama herkes değil, bazıları. Ama neyine intihar edecek biliyor musun? Hayatını değil de egosu intihar edecek. Çünkü o ego ona hizmet etmiyor. O kocanın ya da karının kıymetini bilemedi. Ama o Satürn orayı geçmeden önce o ilişkiyi kurtarabilirse de gerçekten çok keyif alabilir. Bu dönemde yakın ilişkilerdeki tavır ve davranışlarda belli bir soğukluk ve geri çekilme oluşur ve partneriniz ona göre her zamanki davranış tarzınızı niye değiştirdiğinizi merak edebilir. Yani diyorsun ki partnerini, sen niye değiştin? Ne oluyor? Ne fark etti? Dün böyleydi, sen niye böyle oldun bir anda? Gibi. Eğer sadece ilişkiniz hakkında daha net bir bakış açısı kazanmak ve ilişkiye ne şekilde katkıda bulunabileceğinizi düşünmek için kendinizi geri çektiğinizi açıklayabilirseniz en azından partnerinizin aklına mevcut durumdan daha kötü ihtimaller gelmez. Hiç şüphesiz ki bu dönem birçok kişinin evliliği ve yakın ilişkileri için zorlayıcı bir zamandır. Evet. Satürn nereden geçiyorsa oradası zorlar arkadaşlar. Ancak bu dönemde deneyimle, deneyimlediğiniz e, ilişkinizin e, yıllardır karakterize eden gerçeklik ve samimiyetin kalitesine ve seviyesine dayanır. Eğer sizin evliliğiniz pamuk ipliğine dayanan noktaları varsa zaten sabun üstünde gidiyorsa bu dönemde Temelleri sağlam olmayan evlilikler çöküyor. Özellikle de hani benim bu videoyu çektiğim dönemlerde Satürn Uranüs karesi alıyor. Hiç şansı kalmıyor. Direkt patlatıyor, kariyerde patlıyor, Ciddi anlamda sıkıntılar yaşıyor. Geleneksel astrolojik yaklaşımların aksine arkadaşlar bu dönemde boşanma ihtimali Jüpiter'in 7. evden transit sırasındaki boşanma ihtimalinden daha yüksek değildir. Neden? Çünkü 7. evden Jüpiter transiti geçerken gözünüz dışarı kayar. Birden fazla ilişki, birden fazla evlilik ya da işte başka birilerine yeltenme. Bu da sizin evliliğinizi ne yapacak? Bu yani sıkıntıya sokacaktır. Yani çünkü aldatma eğilimi verecektir. Ama e, o nasıl evliliğe zarar veriyorsa Jüpiter'in bolluğu, bol artması, Satürn de aynı şekilde oradaki daraltıyor. Daraltmakla, yoklukla sizi orada sınavdan geçiriyor. Dolayısıyla da yine de yani Jüpiter etkisi gibi size burada bir duruma sebep oluyor. Jüpiter transiti döneminden daha az yani Jüpiter daha fazla boşaltma eğilimine geçiyor demiştim. Çünkü neden Jüpiter dönemi kişinin ilişkilerindeki mevcut sınırların ötesine çıkma ve genişleme arayışında olduğu bir dönem. Abartıyor, bol artıyor. Ancak Satürn 7. evdeki transiti ilişkilere dair kararların alındığı ve taahhütlerin verildiği, sözlerin verildiği veya taahhütlerin yenilendiği bir zamandır. Çünkü bu dönemde ayrılırsınız, Satürn transiti bitmeden de barışırsanız eskisinden daha sağlam bir evlilik elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bu dönemde ilgili belki en önemli şey size partnerinizin, kendi yansımalarınızı izlediğiniz bir obje yerine sizden ayrı bir kişilik olarak daha objektif olarak görme yeteneği vermesidir. Yani bu dönemdeki kavga ettiğiniz ayrılmalarınız filan o partnerin gerçek yüzünü, gerçek kişiliğini ortaya koyuyor. Kısaca eğer bir ilişki sizin kendinizi tam olarak deneyimlemenize başkalarıyla ve toplumla ilgili açık duyarlılıkla ilişki kurmanızı olanak sağlamaya yetecek kadar sağlıklı ve esnek ise bu ilişki sürer. Bakın bu esneklik çok önemli. Bu dönemde siz de bunun farkına varırsınız ancak bu farkına varış ilişkinin kalitesini deneyen bazı sert sınavlardan sonra gerçekleşir. Aksi takdirde ilişkinizin ve sizin ona olan yaklaşımınızın bu dönemde yeniden ele alınması ve ilişkinizin işler hale gelebilmesi için ne kadar uğraşırsanız uğraşın burada ilgili kararların verilmesi gerekiyor. Bunlar çok önemli konular. Satürn transitinin 7. evdeki konusu aslında çok geniş. Ama biz şimdilik bununla yetinelim arkadaşlar. Neden? Burada çok irdelenecek, çok anlatılacak konular var. Satürn transitinin 7. evinde geçmesiyle alakalı. Kararlar, sorumluluklar, ondan sonra oradaki Satürn'ün 1. evdeki kişiliğe yansıması. Bunlar arkadaşlar çok önemli. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.